Herkese selam millet, ben Bilal. Bugün sizlerle beraber yeni 2021 yılına özel pink düşürmeyi göstereceğim. E o zaman hemen videomuza geçelim. <gülüyor> Biliyorsunuz ki ben size önceki videomda bir tane DNSL yine teksi vermiştim böyle. Burada yeni şeyler var. Bunları nasıl yapacağımızı falan göstereceğim. Hemen bunu sağ üstte koyuyorum. Şöyle koyalım. Ve Windows R yaparak buraya cmd yazıyoruz. Yanlış aldım. CMD yazıyoruz. Peki onu imprimiyorsa nasıl yapacağız? Hemen şu sol alttan CMD olarak yazıyoruz. Bu arada bu ilk videonun konusu yani. Bundan sonra bir, birkaç daha ayar söyleyeceğim. Şunu hemen şöyle büyütelim. Yapmamız gereken bak şurada 1 2 3 4 5 6 tane şey var. Hepsini sadece hepsinin ilk başını alıyoruz ilk aşamada. İlk aşamada hemen şuraya alalım ve CMD'ye giriyoruz. pink boşluk Ctrl e V yapıyoruz, enter diyoruz ve burada bizim pingimizi ölçüyor gördüğünüz gibi ms olan bizim pingimiz diyor bize minimum 71 maksimum 107 diyor biz buradan kendimize göre en iyisini bulacağız hemen şöyle yapalım böyle de ping yazıyoruz. hep aynı şey fix yani görüyorsunuz ki bunlar bize çok fazla geliyor hemen yine şöyle yazalım tabi bu kişiden kişiye değişiyor mesela bende şey sizde niye, niye yanlış yazdık içersiz mi acaba aynen beyler bu katmış hatta ben burada sizi sileyim ben bunu size vereceğim için yani karışıklık olmasın şimdi üçüncüye geçelim üçüncüyü de kopyalıyorum ee, bunun işlemini bitirelim hemen şuradan tamam <gülüyor> <gülüyor> hala bitmemiş bu arada ben şu cmd'yi kapatıp yeni bir tane cmd açalım pink yazıp Şimdi bir daha kopyalı alalım, Kopya, kopyalanmadı galiba. Tıklayalım. Şu an ölçüyor, en iyi şu an bunların arasında bu. Maksimum 64, ay minimum 64, maksimum 67 diyor. Okey bu iyiymiş, bunu unutmayalım. Ben alttakine geçelim. Hadi bunu yapıştırıyorum. Bunda biraz daha fazla çıktı öbürkine göre. Minimum 90, maksimum 92. Hemen en sonrayı yapalım hemen. Pink, boşluk, ctlp Gördünüz müsaaden bu da fazla oluyor Yani şu an e, geçen videodaki gibi yani Google bana en iyisini vermişti Ben yine onu kullanmaya devam edeceğim Peki, ya, peki siz niye bunu gösterdim derseniz de Siz buradakileri de deneyerek kendinize belki bu e, diğer gösterdiğimden daha az çıkartabilir Çünkü biliyorsunuz ki onu daha az vardı Ve ben de daha da çeşitlendirmek istedim Mesela bunları yaptık hala pingimiz düşmüyor Ne yapabiliriz? Hemen burayı da kaydettiğim Yine Windows tuşuna basıyoruz ve buraya hizmetler yazıyoruz. Gördüğünüz gibi hemen çıktı. Buraya ilk şey de fax. Yani faxı kimin yani kullanacağınızı tahmin etmiyorum ve fax durduk yere internetimizden yiyor. Buraya tıklayıp dev dışı bırakıyoruz. uygula tamam diyoruz. Bir de e, yani Xbox'ı bilgisayarda kurulu ve hiç çalışmayanlar için yani bende de öyleydi kurulu ama hiç kullanmıyordum. O da çok şey yiyor yani in, herhangi bir şeye basıp x'e basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi burada X ile ilgili 3 tane, 4 tane şey çıkıyor. Hepsini girip devre dışı bırakıyoruz benim gibi. Tamam. Alttakini Basamadım ya. Like burayı da devre dışı bırakıyoruz. Uygula tamam. Burayı da devre dışı bırakıyoruz. Burayı da devre dışı bırakıyoruz. Hepsini devre dışı bırakıyoruz yani. Ee, bir de Windows update'i yapıyorlar. Ben onu size tercih etmiyorum çünkü siz buna her gün yani her gün demem de, demesem de haftada bir gidip bunu kontrol etmeniz gerekiyor çünkü güncelleme gelip gelmediğini. Şu an e, sıkıntı oluyorlar. Ben o yüzden hiç on, onları size yönlendirmek istemiyorum. Benim yüzümden bilgisayarda bir şey olmasını istemiyorum çünkü e, yaptınız yaptınız bunu da yaptınız az bir şey düşer yani bunu da yaptıktan sonra ama yine biraz da yani şey olabilir. O zaman da buraya hemen ayarlardan oyun'a giriyoruz. Oyuna girdikten sonra Xbox Game Bar var onu kapatıyoruz yakalamar sağdan kapalıdır Xbox sağdan eylemin bu oyun modunu açarsınız FPS'iniz daha fazla olur bunu buradan söylemiş olayım Yani bunları gelip yapabilirsiniz ee, ama dersiniz ki benim hala ping'i bunları yaptığım halde çok yüksek Yani şuradan discord'a gelelim discord'u açayım ben sizlerle beraber Bu arada e, videoyu kalktım daha çekiyorum gece baya bir çalıştım e, Onun için de saat baya geç kalktım yani Buraya evet. buraya gelelim Hemen ee, bizim burada ürünlerimiz var. Yani hesap buslamadır. FPS arttırma, pink düşürme, aynı şekilde volman altında da pink düşürme, FPS arttırma tarzı. Burada paketlerimiz var. Siz de bunlardan isterseniz alabilirsiniz. Discord'umu ve bunun en iyi DNS'ler sunucusunu aşağıya bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. videomuz bu kadar da görüşmek üzere. Bay bay.